Hoşgeldiniz. Onu Allah'a emanet etmiş. Kim ne dedi ben onu Allah'a emanet etmiş. O Allah'ın emaneti. Alo? Alo? Canım merhaba, ne yapıyorsun? Merhaba, merhaba canım, ne yapıyorsun, iyi misin? İyidir canım, sen ne yapıyorsun, iyi misin? İyi, gayet iyiyim, ne var ya? İyidir canım, idare ediyoruz. <gülüyor> Kendimizi çok şanslı, şanslılardan hissediyoruz o yüzden. Bilmiyorum Abdullah Bey'den şey düşünüyor mu? Ben tabi Abdullah beni şikayetiyor. Ben, ben kendimi şanslı hissediyorum ki Telefonda eşine propaganda yapabilen tek aday benim Bu arada anne se babalar da burada dedim selamlarını ilettim Onlar da senin seçimle ilgili görüşlerini merak ediyorlar Diyorlar se ki ne diyor seçim hakkında? Söylesin, küçük bir seçim konuşması yapayım isterseniz Vallahi memnuniyet duyarız <gülüyor> Tamam far dedin ki mitin ben size konuşuyorum Süper <gülüyor> Tamam mı? Tamam bekliyoruz Peki Öncelikle sesimin ulaştığı her yere, herkese yürek doksuz selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 20 aydır burada yasa dışı bir şekilde, hukuksuz, kanunsuz bir kararla, adeta siyasi bir rehine olarak tutuluyorum. Bugüne kadar benim ve arkadaşlarımın hakkında hiçbir şekilde adil yargılama yapılmadı. Bütün mahkemelere siyasi baskılar uygulanarak, hukukun üstünlüğü ilkesi açıkça ihlal edildi. Bununla birlikte elim kolum bağlıyken her gün televizyonlarda, gazetelerde, hükümet temsilcileri bana yönelik iftira kampanyalarına hız kesmeden devam ediyorlar. Cevap hakkımı kullanmam bile mümkündeyken her türlü karalamayı yaparak siyasi tevkâhlarını sürdürüyorlar. Ancak sizler bütün gerçeklerin farkındasınız. Bunu biliyor ve görüyorum. Benim durumum sadece bir örnektir. Bugün artık ülkenin tamamı yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara, devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün, her yerde, herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz. Türkiye bir bütün olarak yara açık cezaevine dönüştürüldü maalesef. Bununla tam bir korku toplumu, korku imparatorluğu oluşturmak istiyorlar. Oysa devletin işi yurttaşlarını korkutmak değil, hizmetkarı olmaktır. Fakat son yıllarda yaşanan antidemokratik uygulamalar, Türkiye toplumunu dünyanın en mutsuz, en karamsar halkına dönüştürdü. Ülkemiz kendi içinde kamplara, kutuplara ayrıştırılıp paramparça edilirken, dışarıda da yalnızlaşıp itibarsızlaşan bir duruma getirildi. Elbette hiçbirimiz böylesi kötü bir yönetimi hak etmiyoruz. Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak ne mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla hak etmiyoruz. Bu bizim kaçınılmaz kaderimiz değil. Buna mecbur ya da mahkum değiliz. Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiye'sini, yeni yaşamını, mutlu ve özgür bir hayatı inşa edebiliriz. Değerli kardeşlerim, bugün umutsuz olmanın, Yılgınlığın, korkmanın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden, ötelemeden, örselemeden yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanlarımızı partilerine göre, kimliğine, mezhebine, cinsiyetine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasi ve hukukun üstünlüğüne egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa, herkese eşit ve adil davranan bir yönetim oluşturmak da bizim boynumuzun borcudur. Kimse kendini ilaç evlat gibi hissetmesin, kimse ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz. Zengin topraklarımızdan, denizlerimizden, tarihi ve kültürel mirasımızdan tam kapasite yararlanacak. Betona ve gereksiz inşaatlara değil, toprağa, emeğe, alın terine, üretime, bilime yatırım yapacağız ve bu yoksulluğu mutlaka yeneceğiz. Türkiye gibi zengin bir ülkede tefalet içerisinde yaşamaya mecbur bırakılan milyonların utancı ülkeyi yönetenlere aittir. Ülkemizi bu utançtan mutlaka kurtaracağız. Hepimiz şimdi daha mutlu, daha heyecanlı, daha coşkulu bir tempo ile seçimlere hazırlanıyoruz. Ben burada dört duvar arasındayım ama biliyorum ki binlerce Demirtaş şimdi tarlalardadır, çapadadır, sındıktadır. Demirtaş şimdi maden ocağında atölyededir, derste amfidedir. senin derisıs. Kendinize güvenin. Kendinizi onurlandırın. Kendinize verin oyunuzu. Bir oy hedefe, bir oy demir taşa değin. Unutmayın, bir oy çok şey değiştirir. Ancak senle değişir güzel kardeşim. Şimdi daha güzel günler adına değişme zamanıdır. Hadi birlikte yapalım. Birlikte kazanalım. Hepinizi en sıcak duygularımla, özlemle, hasretle selamlıyorum. Mutlaka kazanacak Ve özgür günlerde plaka teorisi gibi